Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sevilen Söz dizisi, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü, 50. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda ediyor. Söz dizisinin 3. sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 50. bölümde neler yaşanacak işte detaylar. Final bölümünde Bahar zor durumdadır. Yavuz, Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışmaktadır. Bahar ölümle burun burunadır. Yavuz, Bahar'ın ölmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Zor da olsa Yavuz, Bahar'ı hastaneye getirir. Bahar ameliyata alınır. Bahar yaşayacak mı soruları sorulmaktadır. Yavuz ise Bahar'ın ölmemesi için dua etmektedir. Fakat Yavuz psikolojik olarak çöker ve söz dizisi final yapar. Yeni sezonda neler olacak merakla beklemekteyiz.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 Söz dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil söz dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Söz dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 3. sezonu başlayacaktır.